Pandemi etkisi tüm hızıyla devam ederken, New Jersey'deki esnaflar son durumlarını A-Türk TV mikrofonlarına anlattı. Amerika'da faaliyet gösteren Türk işletmeciler ve esnaflar uzun bir süredir eksilmeden devam eden pandemide yaşadıkları zorlukları ve sorunlarını A-Türk TV'ye anlattılar. Pandemiden sonraki piyasa durumları nedir? Cayıf, hala tam eski gün, gel, günlüğe gelmeye şu anda imkan yok. Gerçekten ilgilendiler, sensin, bensin, osun, busun demeden yasal olan bütün matematiklerden hep ulaşmaya çalıştılar ve ulaştılar da. Son 2-3 aydır işlerimiz inanılmaz e, yükselişte, yani eskisinden daha yüksek. Gözde gördüğü bir şekilde bir hareketlilik var. Hem yasakların kaldırılması, hem havaların güzelleşmesi. Hem bu verilen yardımların dağıtılması, bunlar gözde görülü bir şekilde bir hareketlilik her yerde var yani dışarı çıkıyorum trafik var. Merhabalar, kolay gelsin. Amerikanın genelinde pandemiden dolayı sıkı yasaklar vardı. Bu yasaklar şu anda sınırlı da olsa kaldırıldı. Sizce piyasada olumlu bir etki yarattı mı bu yasakların kaldırılması? Yarattığımı derken tabii ki muhakkak az çok insanlarda bir rahatlama oldu ilk başlardaki gibi değil muhakkak. Ama genel anlamda tekrar geleni bekliyoruz gerçekten çok sıkıntılı bir durumlar. Esnaflar olarak çok sıkıntı, insanlar olarak çok sıkıntı. Herkes artık tavan yaptı yani stres, gerginlik, çocuklar, ay. Sıkıldılar eyvallah. İnanılmaz bir şekilde işte bu yazın gelmesi belki birazcık psikolojik olarak bir rahatlama yapabilecek ama galiba büyük ihtimal bizimle beraber yaşamaya devam edecek. Onun haricinde de işte tabii bazı şeylerde devletten beklememek gerekiyor. İnsanlar da biraz duyarlı, biraz daha Makul bir şekilde davranmalılar. Hareketleri, tavırları, işte uyuyacaklar topluma. Ama inanıyorum ki biraz burada, bu civarlarda biraz da dikkat ediyorlar. Ama tabii inanılmaz da bir rahatlama var. Peki toplum maske kurallarını uyuyor mu? Evet uyuluyor. Evet. Uyuluyor. Muhakkak uyuyor. Çünkü biz mesela müşteri uyuyoruz. Bakın fazla müşteri alamıyoruz. Bir tane, iki tane. İşte saat başı bir iki müşteri. O şekilde devam edip Kaç gidiyoruz. Kaç taneye kadar müşteri İçeride fazla yok 2-3, yani belki 4 olabiliyor. Evet. Onları işte arabada bekletiyoruz. Mesela şu an dışarıda bekleyen müşterilerimiz var, dışarıda bekleyen müşterilerimiz var. Bu şekilde devam edip sraskeleniçeride. Evet, sırayla öbürünü gönderiyoruz, onu alıyoruz. Yani kurallara uyum yarayat ediyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Şey işte. ki e, bazı yardımları oldu. Tabii halk bu açıdan biraz e, rahatladı filan. Çekler tabii. Evet. E, ne gibi yardımlar oldu sizin de etrafında etrafınızda duyduğunuz kadarıyla? Evet, e, devlet bayağı bir yardım etti. Yani şöyle bayağı bir yardım etti, insanlara bireysel olarak, bizneslere inanılmaz bir şekilde yani hakkını gerçekten yenecek şekilde değil, öyle veya böyle insanların birazcık nefes almasına yardımcı oldular. E, tabii ki bu e, uzun vadeye aktarırsak, e, tabii ki kârlı mıyız, mı tabii ki zararlıyız. Fakat hani nereden dersen kardır misali, Tabi de bunu da azımızda çoğa saymak zorundayız. Bir şekilde gerçekten devlete de ayrıca teşekkür etmek lazım. Gerçekten ilgilendiler. Sensin, bensin, olsun, busun demeden yasal olan bütün materyallere hep ulaşmaya çalıştılar ve ulaştılar da. İbrahim Kara, İbrahim Kara Bey'e çok teşekkür ederiz verdiği Rica bilgilerden ederim. dolayı. gözde gördüğü bir şekilde bir hareketlilik var. Hem yasakların kaldırılması hem havaların güzelleşmesi evet. hem bu verilen yardımların dağıtılması evet. bunlar gözde gördüğü bir şekilde bir hareketlilik her yerde var. Yani dışarı çıkıyorum trafik var. Buraya da insanların evet. müşterilerimizin sayısı arttı. Evet. Hareketlilik var. Gördüğümüz gibi gelen müşteriler de kurallara uyuyorlar. Maske kuralı hale devam ediyor. Devam ediyor tabii. Kapıda girişte zaten maskesiz girilmez diye kuralımız var. Biz de elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. E, müşteriler arası yine 6 fit mesafe kuralı devam ediyor. E, uyuyor yani genelde herkes uyuyor. Evet. Belli bir bilinç var. Bilinç oluştu herkeste. Hala tam eski günlere gelmeye şu anda imkan yok ama bir de havanın güzel olmasıyla ilgili hayalde bugün biraz hareketlilik var. Havalar o kışın çok da kay yağdı. yani pandemiden sonra kışında çok ağır bir hava şartları vardı. Ondan dolayı da işleri biraz zayıflamıştı ama bugüne geldi 21 ilkbaharın ilk günü güneşi de görünce inşallah biraz bir hareketlilik başladı. İnşallah böyle devam etsin. Allah, paket servisleri devam etti mi o dönemde? Bizim paket servisi Ubeych var. Bizde, bizde Ubeych çalışıyor. O zaman devam etti evet. Biz o pandemi döneminde de şey yaptık. Efendim biz de böyle ani bir dalış yaptık. Peris'in de şu anda evet. Pide 28'deyiz. Merhabalar Pide 28'in sahibi. Teşekkür Kolay ediyorum. Kolay gelsin. Ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu pandemiden dolayı nasıl etkilendiniz on sormak istiyorum. Evet. İşlerde bir değişiklik var mı? Artış var mı şu durumlarda? Tabii ki pandeminin ilk dönemleri biz de tüm dünya gibi etkilendik. Tamam. Tabii ki bu süreci sabırla atlattık. Şimdi işlerimiz çok şükür iki katında. Ee, gördüğünüz gibi zaten canlı canlı geldiniz. Ee, şu anda e, yasakların bir kısmı kalktı. Ee, burada da yüzde mi uygulanıyor acaba? Şu anda yüzde ee, otuz Bizde hem içerisi hem dışarısı 5. iki tane e, salonumuz var. O konuda e, sıkıntımız yok yer konusunda. Bayağı da yoğun, kalabalık müşteriler. Evet. Ee, herkes içeride kaldıktan sonra şöyle bir havaların da düzelmesiyle evet. restoranlara, pidecilere sağ Evet, son 2-3 aydır işlerimiz inanılmaz e, yükselişte. Yani eskisinden daha yüksek. Ee,